Ben bazen çok aslıyorum. Değil mi çırpınıyorum. Kendimi kaybediyorum hükümsüzüm Bu ara ben bazen çok azlıyorum, deli gibi çırpıyorum Kendimi kaybediyorum hükümsüzüm bu ara